Değerli dostlarım, yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa, Business Channel Türk TV stüdyolarından sizlere robotlarımızın bastığı bir stüdyodan merhaba diyoruz. Ama korkmayın, bunlar iyi. Birkaç iyi robot diyorum, birkaç iyi adam e, stüdyomuza konuk oldular. Evet, onların da üstadı, robotik danışmanı Cevdet Özcan Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Stüdyolarımıza. Nasıl buldunuz stüdyomuzu? Stüdyomuz çok güzel. Önceden de gelmiştik. Bu evet. ikinci programımız olacak. Buralar e, gerçekten bizim sesimizi, solumuzu, ...duyurabileceğimiz en güzel yerler. Evet, doğru. Çünkü teknolojiyi insanlara anlatmak çok yani beceri istiyor, evet. çok marifet istiyor, çok girişkenlik istiyor. Çok yerlere gidip yani kendimizi ifade etmemiz lazım. İnsanlara kendimizi anlatmamız lazım. Sizler de böyle güzel yerleri bize açtığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Peki... Robotik danışmanı Cevdet Özcan kimdir? Seyircilerimiz bunu çok merak ediyorlar. Sizlerle e, kanalımız aracılığıyla tanışmak istiyorlar. Buyurun. Evet ben Cevdet Özcan. 1969 Ordu doğumluyum. Eğitimimi işte memleketimizde Ordu'da, İzmir'de, İstanbul'da bitirdikten sonra Türkiye'de i yani eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmenliği olarken 25 yıl çalıştım halade hala da çalışmaya devam ediyoruz Fakat bu 25 yılın 20 20 yılı bir fil yani bilgisayar öğretmenliği olurken son 5 yılda robotik eğitimlenliğine başladık robotik danışmanlığına robotik öğretmenliğine soyunduk Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor Biz bilgisayar öğretmenleri de kendimizi sürekli yenitik yenilediğimiz için bu teknolojiyi sürekli takip etmemiz lazım. İşte bilgisayardaki bu programcalığı biz bilgisayar robotlara derc ettik. Bunlara yerleştirdik. Bunlar da zaten programlanabilir robotlar. Bu şekilde kendimizi daha da geliştirip öğrencilere daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, çok son derece sevindirici bir faaliyet. Hani genellikle medyatik veya <gülüyor> eğlence türü yollarla insanlar... E Eğlenmeye sadece eğlendirici yollarla haz eksenli faaliyetlere yönelmişken tam da bu arada bu robot arkadaşlarımız bize dediler hem eğlenebilir hem de eğitim görebilirsiniz diye e, misafir ediyoruz kendilerini. Şimdi hemen başka bir soru geliyor. Tabi aralarda e, sizlere robot şovlarda izleteceğiz. Efendim... E, yani bu robotlarla neler yapıyorsunuz? E, bu robotları kimler yapıyor? E, eğer öğrencileriniz de bu robotların eğitimlerine, e, robotik eğitimlerine katılıyorlarsa, e, bunlar e, faaliyet sürecini, eğitim sürecini merak ediyoruz. Bilgilendirirseniz çok mutlu olacağız. Şimdi bizim eğitimlerimiz okulda başlıyor, 5 yaşta başlıyor. 5 yaşta başladığımız çocuklarla, programlanabilir robotlar yapamıyoruz tabii. Onun için onlarla mekanik robotlar yapıyoruz. Yani e, Lego tarzı yapboz robotlar yaparak yani çocuklarımızı tasarımcılık yönünü, görsel yönünü, beceri yönünü geliştiriyoruz. Peki 7, 8, 9 veya 10 yaşlara doğru neler yapıyorsunuz? 10 <gülüyor> yaşlara doğru işte e, çocuklarımızla bu şu, şu tarz robotlarımızı yapıyoruz. Bunlar da mekanik artı <gülüyor> elektrik, elektronik, programlanabilir robotlar oluyor. Bu programlama e, sayesinde çocuklar işlem takibi yaparak yani bunu önce bir şu robotlarımızı önce bir yapıyor. Yaptıktan sonra bunu <gülüyor> adım adım yapıyor. Yaptıktan sonra da buna çalıştırıyor. Yani bizim sloganımız zaten yap, öğren, oyna, eğlen. Oho. Yani çocuklarımıza bunu veriyoruz. Çoyuk yaparak öğreniyor. Yani Ve bu yap, de. öğren, oyna, eğlen. Muhteşem. Yani bir insan emek vererek de eğlenebilir. Tabii. Emek vererek öğrenebilir, öğrendiğiyle de eğlenebilir. Evet. Yani hepsini dördü bir arada, evet. belki e, dördü bir arada kahve yok ama üçü bir arada kahveni içerken evet. <gülüyor> dördü bir arada faaliyet yapabiliyorsun. Evet. Peki... 12, 13, 14 yaşlarında yani ilk öğretimin ortaokul seviyesinde çocuklar sizden ne gibi yardım alabilirler, danışmanlık alabilirler, eğitim alabilirler? Evet, şimdi biz eğitim olarak çocuklara ikinci sınıfta başlıyoruz. Yani çocuk okuma yazmayı öğrenmiş, ondan sonra bir şeyler icat etmeye, bir şeyler üretmeye, başladığı yaşlarda yani robot yapmaya çocuklarla başlayabiliyoruz. Bu ikinci sınıflarda çocuklarla şu mekanik robotları yapıyoruz. Üçüncü sınıfa geçtiği zaman çocuk elektroniğe başlıyor. Evet. Elektriğe başlıyor, programlamaya başlıyor, kodlamaya başlıyor, kod yazmaya başlıyor ve bu şekilde to robotları yönetiyorlar. Robotları yönettiği zaman zaten robotu yönlendirdiği zaman çocukta bir bakış açısı, bir ufuk atlaması, bir level atlaması oluyor. Evet. Evet. Bu arada değerli seyirciler, belki de merak ediyorsunuz, bir e, robot show izleyeceğiz. Bir nefes olur bizler için. Birazdan robot showumuzdan sonra tekrar devam edeceğiz. Çünkü 17, 18, 19, 20'li yaşlara da ne gibi eğitimler verildiğini, ne gibi e, robotlar konusunda programlama konuları öğretildiğini öğreneceğiz. tabii sizlerden. İnşallah. Peki 18-19-20'li yaşlardaki kişiler robotik konusunda programlama olur, üretim olur, eğitim olur. Ne gibi e, sizden e, faaliyetler alabilirler veya yapabilirler? Evet, e, robotik e, üniversitelerde mekatronik mühendisliği olarak yani ders, e, mühendislik dersi var. Yani mühendisliği var. Bu de zaten öğrenciler robotik yapıyorlar. Onlar icat ediyorlar. Bugün robotik, cerrahiden tutun, otomotiv et, ondan sonra elektrik, elektronik, bilgisayar. İleride öyle bir şey olacak ki cep telefonumuzla biz dünyayı yöneteceğiz. Bütün sistemlerimizi cep telefonumuzla yöneteceğiz. Veyahut da herhangi bir ufacık bir kumandayla bütün yani dünyayı yöneteceğiz. Bizim de amaçlarımız çocuklara bir sensör kullanma mantığını öğretmek. Bir motorla, sensörle, e, sensörle bir motor nasıl kontrol edilir? Bunu kontrol ederken neler yaptırabilir? Hangi işlemleri yaptırabiliriz? Yani evlerimiz akıllı ev olacak. Arabalarımız akıllı araba olacak. Dünyamız akıllı dünya olacak. Ve biz insanlar da yani bunları yöneten, bunları kullanan insanlar olacağız. Ve onun için ufkumuzu aşmamız lazım. Yani bir adım ön, ötesine gitmemiz lazım. Daha geçmişimizde cep telefonu yoktu. Bugün ilk çıkan cep telefonları, o sadece cep telefonu, telefon etme özelliği olan telefonlar da yok ki bakın. Yani şu anda hepimiz akıllı telefonlar kullanıyoruz. Yani gittikçe level atlıyoruz. Şu anda robotlar da, bakın bunlar eğitim robotları. Bunların yani sanayide kullanan büyük robotlar var. Daha farklı alanda robot var. Yani ben e, şöyle bir anı anlatayım size. Geçen sene e, okula 10 sinema gelmişti. Çocuklar Öğretmenim işte ben şu kadar bindim, ben bu kadar bindim. Ben dedim ki yani binmek önemli değil dedim. Evet dedi, bunu, bunu soracağınızı biliyoruz hocam, hocam dediler. Ne biliyorsunuz, nereden biliyorsunuz? Çünkü diyor biz öğrendik. Neyi öğrendiniz? O koltukların diyor nasıl hareket ettiğini öğrendik. Bakın bunlar robotik eğitimi almış öğrenciler artık hayatı sorgular hale geliyor. Nasıl çalıştığını sordum. Onlar da bana şunu diyorlar. Hocam altta servo motor var. Seromotor da işte bu koltukları bu şekilde hareket ettiriyor diyor. Bakın çocuklar ne yapmış? Acılı, alıcılarını aşmış. Artık sistemleri sorguluyoruz. Sistemin arkasında ne var? Onun içerisinde ne var? Acaba nasıl çalışıyor diye bunu sor, sorguluyor. Biz de sorgulayan çocuklar yetiştirmemiz lazım. Peki sorgulayan çocukları nerede e, yetiştiriyorsunuz? Veya bu bütün bu faaliyetleri, robotik eğitimlerini, robotik danışmanlıklarını... Nerelerde yapıyorsunuz? Danışmanlık merkezleri mi, okullar mı, üniversiteler mi? Hani bunu e, ciddi anaokulları da hatta evet. merak edip e, sordular bize. Biz de stüdyo konuğu olarak size arz ediyoruz. Şimdi biz bu isteyen anaokullarımıza, bunun yani anaokulu versiyonlu eğitimine veriyoruz. Özel okullarda talep ediyor. Özellikle özel okullara bu değer katıyor. Yani ilk öğretimdir, ortaokuldur, ortaokuldur lisedir. lisedir. Peki üniversiteler? Üniversitelerde zaten kulüpleri var. Robot kulüpleri var. O robot kulüplerinde öğrenciler yani oraya gidiyor bir danışman, bir öğretmen nezaretinde eğitimlerini alıyorlar. Çok güzel de eserler çıkarıyorlar ortaya. Anlıyorum. Her yıl... Peki bu robotik e, olimpiyatlarına e, sizin e, bir danışmanlık yapma durumunuz oluyor mu? Veya size bu konuda... E, müracaat etseler e, yardımcı olabilir misiniz? Evet e, zaten bunları biz veriyoruz Lego e, Lego'nun yani markası söylüyoruz ama burada Lego'nun yani First Lego League var. O, evet. Yani 5 kişilik grubumuz var. Onu yetiştiriyoruz. Artı yani üniversitelerin yani robot yarışmaları var. Yani o üniversitelerin robot yarışmalarına Öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Ve orada çocuklar yani ilkokul, ortaokul çocukları o yarışmaları katılarak kendilerini ifade ediyorlar. Çocuklar oraya hiçbir şey öğrenmese bile yani orada o havayı tenefis etmeleri çocuklara çok şeyler katıyor. Evet. Peki bu konuda bazı psikologların hani şimdi aklıma geldi bir uğraş terapisi şeklinde robotik eğitimi veya danışmanlığı alınabilir mi? Yani böyle bir dikkat odaklanma gibi faaliyetlerde bunu... Yaptınız mı? Yardımcı evet, oldunuz mu? Biz bu işi Kadıköy'de My Life danışmanlık şirketi var. Oranın bünyesinde bu eğitimlerimizi veriyoruz. Orada genelde bu şekilde öğrenciler geliyor bize. Biz o öğrencilere uğraş terapisi olarak yani bu eğitimleri de veriyoruz. Ama çocuklarımız öyle bir şey ki bir tane öğrencimiz gelmişti. Çocuğun yani öğrenme güçlüğü vardı. Bir hareketi, bir e, şeyi... 10 kere de yaptığı aynı şeyi aynı şekilde yanlış yaparak yapıyor. Evet. Ve siz her adımda bunu yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Doğrusunu gösteriyorsunuz. Çocuk yine yanlış yapıyor. En sonda robotu bitirdikten sonra dedim... Siz, ...sen dedim yani bizim orada başka danışmanımız var. Ona dedim bu robotu göster. Gitti benim yanımda zor robotu yapan bu öğrenci gitti. Orada videosunu çekmişler. Dedim ya Allah Allah... Bu çocuk dedim burada robotu zor yaptı ama yaptıktan sonra nasıl ifade etmiş, nasıl anlatmış bir görmelisiniz. Yani cidden hayret Tabi Tabii tabii ettiniz. yani çocuğun o yani bir eser ortaya koymadaki o gözdeki parlama var ya onu gördüm ben. Evet. Yani bu robotik eğitimini ve danışmanlığını alan kişiler, sevgili seyirciler yani benim anladığım kadarıyla... E, Cevdet Bey bu arada hani düzelsin beni. Eğer e, doğru anladıysam şu şekilde... Yani e, okuma yazmayı öğrenen biraz da e, anaokulu sınıflarında ve çocukluk yaşlarında Lego bilen kişi ilk öğretim, ortaokul, lise, üniversite ve hatta yetişkinlik yaşlarında robotları yapabilir, inşa edebilir, dikkat, odaklanma, öğrenme güçlüklerini ve özgüven sorunlarını hatta aşabileceğine inandım. Evet, Hocam çok evet. heyecan verici oldu. Teşekkür ederiz. İyi ki stüdyomuza konuk oldunuz. Ben onları canlılar gibi seviyorum. Çünkü sizler hani buradaki robot şovlarda da seyircilerimiz görecekler. Ruhlarınızı kattığınız için ruhunuzu yüreğinizi koyduğunuz için birkaç iyi adam e, sevgili seyirciler bir araya gelip birkaç iyi robot yönetmişler. Hani filmlerde görüyoruz ya ileride kötü robotların Dünyayı basacağı endişesinden de, kaygısından da kurtulmuş oluyorum. Çünkü Cevdet Bey birkaç iyi adamla bir araya gelip birkaç iyi robot inşa etmişler. Efendim ileriye yönelik projeleriniz nelerdir? Şimdi sadece şu anda eğitimini veriyoruz ama bu alan çok yani müsait bir alan. İş adamlarımıza, büyük e, devlet adamlarımıza ricam... Bizim danışmanlığının yapacağımız çok büyük projelerimiz var. Bizlere destek versinler, bu projeleri hayata geçirelim. Ve bu ülkenin insanları çok zeki, çok ileri görüştü. Şu robotlarla beraber o çocukların bu insanların ufuklarını açabileceğimize ve bu ülkeyi daha da ileri götüreceğimize kanaatim 5 yıldır var. Ve bundan sonraki yapacağımız projelerde bunları görmek istiyorum. Yani tüketen bir nesil değil de daha çok üreten, üreten bir nesil. Evet. Ve teknolojiyi başkalarının esareti ya da hegemonyası altında kalmaktansa e, biz kendimiz üretelim teknolojiyi. <gülüyor> Teknolojiye bağımlılık yerine teknolojiyi üreterek hatta hayatımıza bir değer katsın diye düşünüyoruz. Çok da mutlu oldum. Başka bir e, soru daha geldi. Seyircilerimizden en çok Merak ettiği konu da şu, bilgisayar programlama veya programlama dili hakkında e, sizden eğitim ve danışmanlık alanların e, neler e, öğrendiğini de bilmek isteriz. Şimdi programcılığın temelinde algoritma ve akış içergesi var. Şimdi biz bu robotları çocuklara yapmadan önce bu eğitime veriyoruz, algoritmasını, akış çizelgesini yapmayı öğretiyoruz. Ve bu algoritma ve akış çizelgesini yaptıktan sonra, çıktısı ne olur? Bunu öğretiyoruz ve bunları da robotlara, yani daha sonra programı yazarak, robotlara yükleyerek üzerinde uygulamasını yaptırıyoruz. Ve çocuk ne yapıyor? Yani bu e, program parçası, robota şu işlemi yaptırıyor, bu program parçası bu işlemi yaptırıyor diye çocuk da bu şekilde program parçalarının üzerinden de kendisini yetiştirebiliyor. Ve bu alanda, kodlama alanda devletimiz bu sene kodlama dersi koydu okullara. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu kodlama alanda da ülkemizde çok büyük bir gelişmeler olacağını kanaatindeyim. Tabii. Kodlama Bize, ve programlama. Evet, programlama. Alanında. Şu anda biz zaten 5 yıldır bunu robotlar üzerinde uyguluyoruz. Yani bu bu robotlarımıza biz yani programlayarak çok işler yaptırıyoruz. Yani evet. yaptığımız bu işlere de insanlar hayranlıkla seyrediyorlar. Evet. Peki bu arada tekrar bir hemen robot show zamanı bir nefes alalım bir heyecanla görelim robot show başlıyor. derece bir e, robot şov izledik. E, başka bir konu daha var. Yani robotik eğitimi alan öğrenci, genç, e, ilk öğretim öğrencileri olabilir veya çocuklar hangi derslerin robot eğitimi, robotik eğitimi üzerinde uygulamasını görebiliyorlar? Evet. Yani bu, bu çok merak edilen bir konu. Belki de Hani 16-17 ders var biliyorsunuz evet. okullarda. Bunlardan daha çok hangileri bunun içinde var ve katkı sağlar? Çok teşekkür ederim hocam. Robotların içerisinde bütün derslere destek var. Ne gibi mesela? Bütün derslere katkı var. Hangi Şimdi dersler? siz çocuğa matematikte mesela aslında, çarpım tablosunu öğretemiyorsunuz. Ben 2. sınıf çocuğuna çarpım tablosunu Bakın şu robotun üzerindeki parçaları üzerinden öğretiyorum. Evet. Nedir burada? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 5 kere 9 kaç diyorum. çocuk evet. bunun üzerinde 45 olduğunu söylüyor. Eğer bilemezse teknik tek saydırıyorum. Evet. <gülüyor> teknik saydırıyorsunuz. <gülüyor> Tekrar uygulamalı öğreniyor. ya yani isterse öğrenmesin. Yani <gülüyor> anladığım kadarıyla matematiği, Uygulamalı bir şekilde evet. robotik eğitimi içerisinde öğrenmek mümkün. Peki fizikle ilgili nasıl bir uygulama? Şimdi, fizikte biliyorsunuz eylemsizlik problem e, şey vardır. Evet, yani, dinamik var. Evet. Eylemsizlik var. Mekanik var. Yani evet. bakın şu çartların çalışması bir nedir? Bakın bir fiziktir yani. Ve Fizik kuralı evet. Yani bunun nasıl döndüğünü görerek yani pervanin hangi yönde döndüğünü görebiliyorsunuz. Bu şekilde bunun içerisinde bakın Robotin içerisinde mekanik var, elektrik var, elektronik var, bilgisayar var, kodlama var, tasarım var, matematik var. İşte bunların hepsi çocuğun bu eğitimleri alarak, e, robotik eğitimi alarak diğer de fark atıyor. Farkındalık yaratıyor. Evet. Çünkü çocuk dedik ya ileriki, önceki konularda e, farkındalık yaratıyoruz biz çocuklara. Diğer arkadaşlarla fark oluyor. Evet. Çocuk yani robotu aldığı zaman arkadaşlarına gösteriyor. bak bu robot diyor. Arkadaşları da çok güzel diyor. Ondan sonra başlıyor oynamaya. İşte bu şekilde hocam diyor. Ben diyor yani bu robotik eğitimi almadan önce ben de öyle yapıyordum. Ama robotik eğitimi aldıktan sonra şunu gördüm ki. Bu oyuncak değilmiş. Bu gerçekten bilinmiş. Bu fenmiş. Bu teknolojiymiş. Bu gelecekmiş. Yani çocuğun, yani öğrencinin söylediği söyler bunu. Evet. Değerli seyirciler, e, netice olarak e, bu arada Cevdet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Slogan olarak e, robotik dersi için bir slogan ürettim. Gerçekten 15'i bir arada olan bu eğitimin içerisinde robotikle kal, kal ruhunu kat ve geleceğini güvende hisset. Değerli robot dostlarımızla sizlere bir elveda demek istiyoruz. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programından hoşçakalın, dostçakalın ve Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın. Görüşmek üzere efendim.